Zaten balıkçı falan olmaz. Hatta daha canlı. Şöyle gösterebilirim. Baraları <gülüyor> alın azal, müddet kurşunlar verin. İş yaptığı abisi... Mendilisi salardık teknenin içine. alayım. <gülüyor> merhaba, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Adıyaman Atatürk Barajı üzerinde bir gece boyunca balık tutmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşımız yolda geliyor. Tekne üzerinde ağları bırakacağız ve balık tutmaya başlayacağız. Çok emin değilim geceyi tamamlayacağımızdan ama elimden geldiği kadar geceyi tamamlamaya çalışacağım. Bugün gideceğiz, açılacağız. Bakalım neler yaşayacağız? Ben de çok emin değilim. Muazzam bir manzara var. Barajımızın üstülüğü öyle. Çağat gibi. Şöyle gösterelim. Geldi geldi arkadaşlar. Arkadaşımız da geldi. Şimdi gidiyoruz. Urbay. Hadi gidelim. <gülüyor> Motor sesi var zaten. Şimdi geldik. Gideceğiz. Önce ağımızı atacağız. Toplama saatine kadar. Ondan sonra bekleyeceğiz. <gülüyor> mam atlas. Bu da adamın burnu var ya, burun Baba sen yaparken mesela yaptığın işi falan anlatabilirsin. İç zorluklarını yaşadığın mesela farklı bir anı varsa. Anı çok Aman hadi işte bize. Alara alasa al, al. olur, kuysunlar var mı? Ha? <gülüyor> Tam uca doğru mu gideyim ben? Tamam, Önce şu şekil git bak. Şöyle git, şöyle bir ce yapacağım. Evet tamamdır. Arkadaşlar şimdi ben sadece böyle yön veriyorum, bu şekilde dönüp şöyle sırta doğru döneceğiz orada tamamlanmış olacak a atma aynen böyle, böyle çapraz çekelim şey <gülüyor> Ben de yapmaya çalışıyorum ama işte her mesleğin kendi ustası, kendi tecrübesi ayrı yıllardır tecrübe etmiş şey zahit yani tamam ayağıma şey Harbi tecrübeli ama he. Vallahi bak şaka baka. Kolay görünüyor ama aşırı zor yani. Şöyle biraz otursam olur. Oo daha güzel oldu. Değil mi? Ya Bir şey söyle. Nasıl becerebiliyorsan öyle yap. Yapmaya çalışıyoruz ama harbiden zormuş yani. Kolay görünüyor ama hiç kolay değil. Bunu atayım mı ama direkt he gitti he. ya. Şeyi at, o demir at kalkayım ne gibi de da sökse mi tamamdır sökeyim mi? Söke. sökebilirsem sökerim ya elim kaykanlaştı şeyden <gülüyor> abone olmayı için bırakıyorum bırak, bırak. bırak. <gülüyor> ama şöyle bir şey varmış arkadaşlar bu ağları Gece toplayamıyormuşuz, sabahın erken saatlerinde toplanacakmış. Eğer yetişirsem geleceğim, yine beraber kaldırmaya çalışacağız ağları ama bakacağız. <gülüyor> Allah zaten sabah kalkacak, mecburen biz de oturduk bir şeyler atıştırdık. Yanında Kenan abi var, Cebrail'in aynı iş yaptığı abisi. <gülüyor> <gülüyor> Kenan abi... <gülüyor> Sıkıntı yok. Şimdi sen dinledik, ondan dolayı. E, e, şimdi Kenan abiye sorayım, bu işte günde mesela kaç kilo balık topluyorsunuz? 20, 30. Yakalanma süresi kaç saat sürüyor? E, 6 saat. 6 saat. Evet. Yani karşılaştığın bir en zor ya da yani en... Zor dediğimiz işte bazen e, rüzgar çok estiği zaman, aniden estiği zaman işte büyük dalgalar geldiği zaman biraz insanı korkutuyor tabii işte. Heyecanlanıyorsun. İşte işimizde de zaten suda olduğu için Mecburen. Mecburen sıkıntı oluyor. Evet. Yani, Ama zamanla dalgaya da alışıyorsun yani. Ya, ya evet. hani Cebrail de zaten işte bazen fırtına olduğunda çok sıkıntı oluyor diye. Evet. Peki evet. abi böyle değişik bir anın var mı? Vallahi değişik anımız yani işte bazen işte büyük balık geldi zaman işte şey oluyor işte. Bazen tekneyi böyle çeviriyor falan. Evet. Yani o biraz heyecanlı oluyor işte. Heyecanlı oluyor. Yani bazen bir bakın tor elinde gitti işte. Hem korku <gülüyor> hem heyecan. Peki abi şimdiye kadar yakaladığın en uzun balık ne kadardı? 60 lan 70 kilo arasında. Boyu ne kadardı peki uzun? Boyu tam benim boyumdaydı. boyum boyumda 1.87. Ne balığıydı peki? Turna, Turna balığı. Vay be. Çırlaz girsenize zaten bizim fotoğraflar orada. Peki Cevay senin var mı böyle yaşadığın Yaşadın. bir iş bir anın? Adaya çarpmıştın kere. Adaya mı? Uzun <gülüyor> <gülüyor> <Hızını Oyun>. alamayıp? <gülüyor> Şöyle mesela işte bazen gideriz tor çeker çekeriz balık yok tamam mı? Bir başlar bir tor balık çıkarmaya tamam mı? Ondan sonra benim de arkadaşım vardı, ortam vardı işte. Mendili salardık teknenin içine <gülüyor> Benim Denenin <Evet>. içinde. <gülüyor> abi balık çıktı mı bu şekilde yani halay çekiyoruz işte. Peki evet. abi bu balıkların satış olayı nasıl oluyor? Yani satış olayımız işte bizim şey var, bayilerimiz var işte. <gülüyor> ee, bu balık bayileri var. <gülüyor> Toptan Götürüp direkt. Ya benim de. normal e, mesleğim tabi var da işte olmadı. İstanbul'daydım ben zaten daha öncesi. Diyaliz teknisyeniyim ben. Diyaliz teknisyenliğinden balıkçılığa. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani oldu yani abi? O? İşte ya işlerimiz biraz ters gitti. Hı hı. Ya Adıyaman'a geldik işte kardeşlerim doğalgaz işiyle uğraşıyorlar. Baktım olmuyor, kurtarmıyor işte. Bari en azından de balıkçılığa da hevesimiz de vardı. Daha <gülüyor> çok heves <gülüyor> oldu. Yani, yani. yani heves de vardı, Hobimiz Oltacılık da işte öyle öyle Küçüklükten de şey vardı işte hani böyle evet, hep bir heves vardı İşte en son tekneyi aldık işte girdik işte suyada. Evet, evet. yani şu anda gene havalar güzel diyorlar işte Oh keflerini yapıyorlar işte orada yatıyorlar Şimdi öyle <gülüyor> ya. Dışarıdan yani bakınca güzel yani. Görüyorsun işte bu 2-3 gündür bu çadırları kurduk işte Hı hı Akşamları üşümeyelim diye yani o şekilde. Işte gece gündüz buradayız işte. Çocukların yüzünü göremiyoruz yani. Tamam. Bir tane kızım var işte. Baba sen niye eve gelmiyorsun mesela. Ya maşallah. Böyle sıkıntılar var. Yani i̇şte yani. işte belli bir saati var. İşte adam çalışıyor. Çekiyor evine gidiyor. Ama bizimki ne oluyor? İşte bizimki 24 saat hemen. Yani biz buralardayız işte. Bala teslim ederken eve bir gidip görüyor Sonra sopayı vuruyorlar. Hadi yürü. Cebra ile soruyorum peki bir teknenin genel olarak bakımları, itrafları nasıl oluyor? Zaten günlük 300 lira yakıt yakıyor. Yani bakımlarda 60 saatte bir bakım yakıyor. O. Bakımlarda zaten en ufak bir yağ değişimine gitsen 300-400 lira. Bizim bu civarda da tırnaksızlar da çok. kenavi abi tırnaksız dediği tok satıcılar. Yani piyasayı devamlı yükseltmeye çalışıyor. Herkese öyle. zarar ha. bu aslında. Aynen öyle işte. Piyasada da fazla olmadığı için tamirciler. Bizim hı hı. Adıyaman civarında 2-3 tane var zaten. Alternatif olarak Aynen biz kendimizi de değiştiriyoruz. Yani, etmeye çalışıyoruz. En son tamir. Biri. En son turnafçulara düşüyoruz. Aynen. Yani. <gülüyor> Şu anda sabah 8.30. Kalktık şimdi gideceğiz. Gece toplanamadığı için dünkü attığımız ağları şimdi toplayacağız. <gülüyor> Siyan'la beraber gidiyoruz. A'ları toplayacağız. Sabahın köründe kalkmış olduk. Bize göre sabahın köründe normalde 11-12 doğru geliyoruz. Şimdi direkt toplanma alanına geldik tekneye. Bizden önce Cebrail 2-3 tane A toplamış ama pek çıkmamış. Şöyle göstereyim. Tutmuş ama hatta daha canlı. Şöyle gösterebilirim. 2-3 tane tutmuş ama. Pek bir şey çıkmamış doğrusu. Şimdi diğer ağları toplayacağız. Arkadaşlar yani bir bırakmak lazım. Bizden balıkçı falan olmaz. Kesin geçti. Vaa <gülüyor> bir tane geldi. Diğeri kadar büyük değil ama Az önce ben çekmeye çalışırken takılmıştı. Ağaç köküne takılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi üçüncü balık geldi. İki tane ağa topladık. İkincinin üçüncüsü geldi. Bu da biraz daha büyük. Az önce tuttuğumuzdan. Bayağı etli ama he. Biz Zor çıkarıyoruz. Rey maşallah, kocaman, en büyük Düşürmeden gösterebilirsen şöyle. Bak, <gülüyor> Arkadaşlar şimdi günün sonuna geldik topladık toplamda 8 tane falan balık tutuldu ya. en büyüğü bu sonra ikincisi de bu bayağı büyük balıklar tuttuk Vallahi cebayla çok teşekkür ederiz Aynen. fazla tutamadı ama bize denk geldi <gülüyor> ama yine ya de abi, yapacağımızı yaptık Yakıt paramız cebimizden çıkmadı. <gülüyor> yakıt cebinden çıkmadı ama sadece biraz yorgunluk oldu kendisine çok teşekkür Aynen. ederiz Videomuzu izleyip, beğenip, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.